Sıcak iklim bölgelerine uyumlu arılar, soğuk iklim bölgelerine uyumlu Muğla arısı, İtalyan arısı, Suriye arısı bunlar sıcak iklim arıları. Soğuk iklim arıları Kafkastı, Karniyoldu. Ondan sonra Defas, Meles sayılabilir. Bunlar da soğuk iklim arıları. İtalyan, sıcak iklim arısı. Şimdi bizim çoğunlukla çevremizde olan arıları olarak söyleyeyim. Şimdi İnsanlar soğuk iklim arılarıyla sıcak iklim arılarını bile melezlemeye çalışmışlar. Neden çalışmışlar? Çünkü ılıman bölgelerde soğuk iklim arısının bal yapma özelliğini kullanarak sıcak iklim arısında hızlı gelişme özelliğini kullanarak melezler elde etmeye çalışmışlar. Melezleme çalışmalarının ana gayesi bu. Şimdi bir ırk anlatılıyorken şu özellik bu özellikte birçok özellik anlatılıyor ama ırkların birçok varyetesi var. Yani bir Kafkas arısının 12 var var. İtalyan arısının daha İtalyanı, kıyı İtalyanı gibi farklı çeşitleri var. Yani farklı farklı özelliklere sahip ama aynı ırk özellikleri taşıyan arılarla karşılaşıyorsunuz. İnsanlarda da öyle değil mi? Ve burada ben şahsen şu kanaate varıyorum. Sizin hangi ırk arı kullandığınız önemli değil. Hangi özellikler gösterdiği önemli. Çünkü aynı arının farklı mevsim koşullarına göre, iklimsel koşullara maruz kaldığı zaman farklı özellikleri gösterdiğini görüyorsunuz. Yani nasıl örnek verebilirim? Hani normalde çok erken yavrulamaya başlamaması gereken bir arının çok erken yavrulamaya başlayıp hızlı bir şekilde geliştiğini ve içerideki gıdayı hızlı bir şekilde tükettiğini görüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Şunu mu diyeceksiniz? Ya benim arım soğuk iklim arısıydı, Bunu yapmaması lazım. Bırakayım da aklı başına gelsin. Böyle bir şey deme şansınız yok. Mecbur bunun gerekliliğini yapmak zorundasınız. Irk özelliklerinde iki kriterleri söyleyeceğim. Polen'e çok çalışırlar. Bala çok çalışırlar. Hızlı gelişim gösterir. Söyleyeceğim. Şimdi şöyle düşünün. İklimlerin farklılıklarını göz önüne alarak kanaat getirmeniz lazım. Şimdi... Bazı özellikler olarak karşılaştıralım. Neden sıcak iklim araları uzun mesafe çalışıyor, soğuk iklim araları kısa mesafe çalışıyor? Şimdi düşünün ki Karadeniz bölgesinde sert iklime sahip bir yer, art taraflarında bir yerdesiniz mesela. <gülüyor> kısa mesafe çalıştığınız zaman az bir alan mı çalışmış olacaksınız? Hayır. Çünkü arazi engebeli. Engeveli olduğu için kısa mesafede çalışsanız geniş bir meraya çalışmış olacaksınız. Ama hava koşulları birden değişebilir. Hava koşulları değiştiği zaman geriye dönebilecek zamanınızın olması lazım. Yani uzun mesafeye gitmemeniz sizin hava koşullarının değiştiği zaman çabuk dönüş yapabilmenizi sağlar. Uzun mesafe uçan sıcak iklim aralarında ise aşırı sıcaklara maruz kalındığı için daha geniş alanların kullanılma şansı ön plana çıkar. Bunu değerlendirme bakımından sıcak iklim araları daha uzun mesafe uçuş yapar. Bal stoklanması. Sıcak iklim araları kış görmemişse kışın yakılması için ekstra bal stoklamasına çok fazla gerek yoktur. İçerideki gereklilik sağlanıyorsa ve arttırılan depolandığı zaman genelde yetiyorsa aşırı stoklama yapmanıza gerek kalmaz. Ama soğuk iklim aralarında yeterli bal sotoğuna göre yavrulama gibi bir tedbir amaçlı kullanılır. Yani kovanın içerisinde yeterli bal yokken yavrulamanın da devam etmesini beklemezsiniz. Yavru yavaş yavaş kesilir. Yeterli bal sotoğun oluştuktan sonra tekrar yavaş yavaş yavrulama devam eder. Polene sıcak iklim araları daha fazla çalışır. Çünkü sürekli olarak yavru çıkartmak mecburiyetindesiniz. Soğuk iklim arıları havalar soyup uçuş yapmadıkları zaman yaşlanmayacaklar. Yaşlanmadıkları için kovandaki kadroyu koruma şansları olacak. Ama sıcak iklim arıları sürekli uçuş yapmak zorunda oldukları için sürekli olarak kadro oluşturup ölen kadronun yerine yenisini yetiştirmek mecburiyetinde kalacaklar. Gene sıcak iklim arıları bahar döneminde daha sıcak kuluçka ısısına sahip mevsimleri erken yakaladıkları için Otomatikman hızlı yavru yapıp sezona kalabalık kadroyla giriş yapmaya çalışacaklar. Çünkü daha sonra kurak döneme geldikleri zaman çalışma ve koloniyi tekrar geliştirme şansları olmayacak. Şimdi buradaki işte ikisinin de istenilen özellikleri bakımından melezlemeler ön planda. Bizim için ne önemli? Arkadaşlar şimdi ırk seçimi yaparken şu hani kafanı, kafanıza, benim kafama takılıyor. Bir gezgin arıcılık yapıyoruz. Yani farklı iklim koşullarına sürekli olarak gidiyoruz, geliyoruz. Ve yapmasak bile bölgemizin iklim koşulları sürekli değişkenlik gösteriyor. Yani bizim bulunduğumuz bölge ılıman Akdeniz kuşağı. Yani bir sene Karadeniz iklimi görüyorsunuz, bir sene Akdeniz iklimi görüyorsunuz. Bir ay Karadeniz iklimi görüyorsunuz. Bir ay Akdeniz iklimi görüyorsunuz. Yani burada benim savunduğum şey hangi ırkı kullandığınız önemi değil. Ama elinizdeki ırkın hangi özellikler gösterdiği önemli. Ya yani Kafkas melezi olarak aldığınız arıların birçoğu bazen o mevsimin gidişatına göre aynı arı. Bir önceki sene deli gibi yavru yapıp hani sıcak iklim arısına Göre hareket ediyormuş gibi gösterip Bir sonraki sene Erkenden balı su toplayıp çekilip Soğuk iklim arası gibi hareket ediyor Çünkü birçok değişken var Yani havanın nem koşulları etkili Sıcaklık etkili Yağış durumu etkili Bitki örtüsü etkili Sizin bakım beslemeniz etkili Kovanın şekli şemali etkili Bir sürü şey etkili Evet bulunduğumuz bölge için söylüyorum Ama şimdi ee, elinizdeki arının sonbahar döneminde aşırı yavru yaptığını görüyorsanız ve diyorsanız ki ya bundan sonra bal akımı çok fazla gelmeyecek bu arı bu kadar çok yavru yaptığı zaman bu yavruyu besleyecek yeterli gıda olmayacak dediğiniz zaman biz bu arıyı ardı ardına beslemeye başlıyoruz. Böylece neyi sağlıyoruz mesela? Çıkan yavrunun yerine yerini, gıdayı doldurtturmayı ve ana arının yavruya daha fazla açılmasını engellemeye çalışıyoruz. Böylece çıkan yavrunun yerine bal doldurdukça arı kuluçkasını daraltmak zorunda kalıyor. Kuluçkayı daralttırarak kışa yeterli bir yavru miktarıyla girip, gerekiyorsa daha sonra tekrar arttırıp tüketse bile baharı bulmasını sağlamaya başlıyoruz. Soğuk iklim arasında da erken yavru kesildiğini ve yavrulama durduğunu tekrar yavrulama başlamadığını görüyoruz. Bazen Eylül ayında keşiyor. Ağustos'ta kestiğini gördüğümüz seneler var arılarımızda. Şimdi Ağustos'ta yumurtayı kesmiş arı. ya Ağustos'tan sonra ben arıya yavru attıramazsam, gençleşip oluşturamazsam kışa yaşlı kadroyla girerim. Yaşlı kadroyla girdiğim zaman da kışın bu arıyı zaten kaybeder. Onun için Ağustos'tan sonra, Ağustos'ta yavruyu kesen bir arının Eylül'de Uygun gidiyorsa en geç ekimin başlarına kadar yavruyu basmış olması lazım. Yani yavruyu pat diye gidip dört çerçeve birden atmayacak ki blok blok atacak yavaş yavaş geliştirecek. O zaman da ne yapıyoruz? Eksikliği tespit etmeye çalışıyoruz. Kovanda bal mı eksik? Polen mi eksik? Bal eksikse şerbetleme yapmaya çalışıyoruz. Polen eksikse polen takviyesi yapmaya çalışıyoruz. Ya bu gibi tespitleri de gene aynı şekilde temin dediğim gibi doğru yapıyorsanız olumlu sonuçları görüyorsunuz. Ki mesela bu sezon değil. Bir önceki kış birkaç arkadaş mesela çok başarılı oldu. Telefonla konuştuk mesela onlara. Hani biz dediler polen vermek istiyoruz. Arımızın sonbahardaki durumunu gerçekten bir önceki yani bu kış değil bir önceki kış Polenin yetersiz gelmesinden dolayı arılarda ciddi bir yavru azalması ve yavrulamama söz konusu oldu. Uzun bir dönem yavru atmadı arı ve çok ciddi kayıplar oldu. Bu kayıpların da büyük çoğunluğunu genç kadronun oluşturulmamasını bağlıyoruz mesela. Evet hastalık etkenleri var birçok şey var ama arının nesil yapmaması en önemli problem. Nasıl verebiliriz poleni dediler. İşte dedim balla hafif karıştırıp pudra şekeri balla size söylediğim gibi. Hani çok cıvıksa çıtaların üstüne süre süre verebilirsiniz. Peki yeterli olduğunu nereden anlayacağız dediler. Hani sürdünüz ertesi gün bir iki gün sonra baktınız yumurta varsa demek ki yavrulamamasının sebebi polen. Yetersiz olması. Beslemeye devam edersiniz. Ve aynen onu yapmışlar. Çıtaların üstüne spatula'larla sürdük dedi. Çok cıvık oldu bize. Arı hemen sardı onu yedi. Ertesi gün yumurta görmeye başladık. Hemen tekrar yaptık. Tekrar yaptık. Arılar üçer, dörder çerçeve yavruya döndüler tekrar dedi. Biz biraz masraf ettik ama dedi hiçbir tane zayiat vermediler mesela. Tabi yani sadece polen takviyesi. Zaten kovanda yeterli bal var. Sadece polen takviyesiyle bu açıyı kapatmışız. <gülüyor> yani Sonbaharda bir de onu sonra söyleyeyim neyse. Bu anlattıklarımla ilgili var mı sorusu olan? Sıcak iklim aralarının, soğuk iklim aralarının. Şimdi işte bir direkt olarak arıyı ayırt etmeniz önemli değil. Yani birçok arıcı var bakın. Rengine göre işte bu İtalyan arısı, bu Muğla arısı, bu Kafkas arısı rengine göre çok sınıflandırma yapan arıcı var. Bu sınıflandırma sizi hepimizi yanıltır. Bu arının nasıl bir yavrulama... Düzeni gösterdiği önemli olan. Yani ben bahar döneminde ful yavrulama görüyorsam, bal stoklaması azaldıysa evet bu arı sıcak iklim arasına yönelik bir arı olabilir. Fakat benim burada soğuk iklim arası da olsa sıcak iklim arası da olsa yapmam gereken şey bu arıyı beslemek. Yani yeterli gıdayı taşıdığına kanaat getirene kadar bakımını sağlar. Tabi tabi, ırk özelliklerinde hep boyu, dil uzunluğu, boyu uzunluğu, boyu abdomen uzunluğu bir sürü kriter var. Ama bunlar hani sizin ölçüm yapabileceğiniz bir şey değil ki. Ya ben uğraşmıyorum. Siz uğraşmak istiyorsanız bulabilirim ya. <gülüyor> İtalyan aranın her komana girdiğini sen neden fark ediyorsun? Çünkü o arı sarı. Senin arıların kahverengi. Şimdi senin diğer kovanındaki arı öbür kovanına girdiği zaman ayırt edebiliyor musun? Edemiyorsun. Çünkü onların hepsi kahverengi. Ama İtalyan geldiği zaman aha İtalyan her kovana giriyor diyorsun. Şimdi bu bu bakın şöyle bir şey. yani Sarı arı olduğu için İtalyan olarak sınıflandırıyoruz. İnsanlar bu bölgede şöyle diyorlar. Muğla arısı. Muğla arısı da sarı. İtalyan arısının bir varyetesi. Bizim kendi yerli arımız işte Muğla arısı. Şimdi bu bölgeye bir Muğla arısı getirdiği zaman o mıntıka'daki bütün arıcılar şikayete başlıyor. Ya bu adamın arıları acayip yağmacı. Bizim arılara sürekli geliyor gidiyor. Ondan almak lazım. Şimdi bu arının gelip gittiğini o arı sarı olduğu için fark ediyorsunuz bakın. Muğla'ya gidin. Muğla'ya da buradan bir arıcı götürsün. Götürdüğü zaman diyorlar ki buraya arı getirme. Niye? Sizin arılar çok yağmacı. <gülüyor> <gülüyor> Sizin kendi arınız diğer kovanızı yağmaladığı zaman fark etmiyorsunuz. Ama İtalyan arısı geldiği zaman fark ediyorsunuz. Farkındalık oluşturuyor renkten dolayı. Şimdi orada da kendi arıları birbirinin kovanını yağmaladığı zaman fark etmiyorlar. Ama senin arın geldiği zaman bak kahverengi alıyor. Bak Mürşit'in arı geldi. Şikayet edin şunu bütün arıları yağmacı. Ya ben hani ilk duyduğum zaman harbiden çok enteresan gelmişti. Yani orada dedi, dediler ki bizi buraya sokmak istemiyorlar dediler. Niye dedim bizim arılar yağmacıymış dediler. Ya burada da Muğla arıları yağmacı diye istemiyorlar. Yani bu tamamen bütün arılar yağma yapıyor arkadaşlar. Ortada bir bal döküldüğü zaman bir bal kokusu geldiği zaman merada da bal yoksa bir kovanın içerisinden bal kokusu yayılıyorsa arılar şöyle düşünüyorlar. Bu arı balına bakamıyor. Bunun balını diğer, alı, diğer böcekler, avcılar yağmalayacak. En azından biz en yakın akrabasıyız. En azından biz alalım. Sadece bal yer değişiyor. Yani burada bir arı balının kokusunu sabit tutamıyorsa, balını koruyamıyorsa... Onu zaten yağmalattıracak. Karınca yağmalayacak, sarıca yağmalayacak, bombu sarısı yağmalayacak. Biri yağmalayacak onu. Onu bu e kovan yağmalamış ya başka kovan. Aynı köydeyiz. Hepimizin arası Kafkas. Birbirimizin arası birbirimizi yağmalıyor. Fark etmiyoruz. Hiç itirazımız yok. Ama bir tane Muğla'lı gelip koyduğu zaman arıyı, bunun arası çok yağmaz diye hemen şikayet ediyoruz. Yaloğlu'da yani. ya genelde Kafkas. Şimdi saf kafkas genelde kullanmıyoruz. Kullanmamamızın gerekçesi şu. Aşırı sıcaklara maruz kaldığımız zaman çok iyi çalışmadığına dair insanlar istemiyorlar. Fakat şunu söyleyebilirim. Eğer kullanmak istiyorsanız havalandırma kriterlerini iyileştirip aşırı sıcaklarda da çalıştırabilirsiniz. Ya ben bazı soğuk iklim aralarında mesela Ege tarafında çambalı da aldım. Yani bu elinizdeki anının gücüyle alakalı bir şey olduğuna kanaat getirelim. Eğer çalışmaz diyorsanız bir örnek verebilirim. Bugün işte temin söylediğiniz ya backfast arası. Backfast arası bir hibrit arıdır. İtalyan arası, karniyol arası ve Anadolu arası ile elde edilen bir hibrit arıdır. Şimdi soğuk iklim arası her yerde gitmez derseniz karniyol bir soğuk iklim arasıdır. Dünyanın her yerine satılmıştır. Yani yeni çıktığı zamanlar, reklam edildiği zamanlar sek, yani, e, yanlış hatırlamıyorsam 700-800 dolarlara damızlıkları satılmıştır Amerika'ya. Yani çok revaçta olduğu zamanlar hala çok revaçlıdır birçok yerde. Mesela bazı Amerika'daki bazı bölgedeki arıcılar onun üzerine sırf çalışıyorlar. Uysallığından dolayı yani sakin olmasından dolayı. Şimdi burada bir arının özelliği özellikleri iyidir. Ama her özelliği değil, bazı kötü özellikleri de vardır mesela. Uysaldır evet, çok iyi petek işler, çok beyaz petek işler, çok hızlı gelişir. Ama uysal olduğu için gelen yağmalar, giden yağmalar yani. Kendini savunma gibi bir şeyi çok fazla yok ki. En iyi savunması kovanın önüne yığın olarak birikmesi çünkü hani saldırganlık olarak bir şey yok. Ee, hırçınlık, sakinlik bir ırk özelliği değildir esasında. Genetik olarak baktığın zaman kolay kontrol altına alınabilir sayıdaki gen çifti tarafından determine edilir. Çok karmaşık olacak. Basit kontrol altına alabilir. Hep bunu basit anlatmaya çalışırken anlatılması gerektiğinin dışına çıkıyorum da onun için de ortasını bulmaya çalışıyorum. Yani e, bal verimi çok gen çifti tarafından kontrol altında tutulduğu için çok denemeler yaparak sonuca zor ulaşırsınız. Çok bal yapan arıyı bulurken. Ama uysal arı arıyorsanız basit bir şekilde uysallardan üreterek uysalları elde edersiniz. Hırçınları el altından çıkartırsınız ve uysalları elde edersiniz. Çok kolaydır yani. Bal verimi yüksek arı elde etmek için 10 sene çalışırsınız. Diğeri için 2 senede 3 senede işi çözersiniz. Yani uysallık bir ırk özelliği değildir. Ee, seçimle rahatlıkla elde edilebilen bir özelliktir. Ee, Arılıkta arının alıştırılması buna büyük bir etken mi? Tabi yani tabi. Arı bir sene boyunca sessiz bir yerde yok o, o fark etmez. O yok yok. Irk, Irksal ırks, olarak değerlendirdiğiniz zaman hır, hırçınlıkla uysallık ırk özelliği olarak fark eden bir şeydir. Yani Ana arı çevresel faktörler etkiliyor ama anlık, şey, anlık şey, olarak da değişebiliyor. değişebiliyor yani Şart, şartlı refleks olayı da farklı yani şartlandırıp sürekli arıyı rahatsız etmeniz o arının sürekli saldırma eğilimini gösteriyor bu saldırgan bir arı olduğundan kaynaklanmıyor sürekli kafasına vurduğunuzdan kaynaklanıyor ama durduk yere saldıran arı da var yani siz arıla yaklaşırken işte Afrika arısı mesela işte çok saldırgan niye? Bir sürü düşman var, dost yok ki yani. Kimse kardeş balın var, arı var mı, yok mu? Biraz bal vereyim sana demiyor. Herkes bunda bal vardır diye saldırıyor yani. Kıbrıs arısı. Kıbrıs arısı onu bilmiyorum, çalışmadım ama Kıbrıs arısı sıcak iklim arısı. Yani muğla arısı da bizde saldırgan arı olarak seçilir ama seleksiyon yaptılar şimdi. Onlar da yaptıkları seleksiyonda Anadolu arısı diyorlar şimdi elde ettikleri arıya. Eee ama hani hırçınlık, huysallık üzerine seleksiyon yaptılar mı onu bilmiyorum. Hani kriterleri ne olarak bilmiyorum ama bölgesel Muğla arısı üzerine çalıştılar. Burada bölgenin koşullarına göre ırk oluşturmak için yoğunlukla çalıştılar. Hı -hı. Türkiye'de mi? Şimdi ben önceki senelerin sayımlarını biliyorum ama yani önceki senelerin bu birincisi Yağmoğlaydı ya da Orduydu. Orduyla Muğla baş başa en fazla Orduyla Moğol'a da. Ondan sonra Adana geliyordu bir ara. Daha sonra Adana'yı Aydın mı geçti dediler. Öyle bir şey oldu. Yani şu an sınıflandırmalarını bilmiyorum miktar olarak ama Ordu'yla Muğla'nın en başta olduğunu biliyorum. İpek sen biliyor musun? Karadeniz bölgesi bölgesel olarak değerlendirirsen Sefa. Şimdi Karadeniz bölgesi dediğiniz mi? Zonguldak bizden farklı değil. Zonguldak'ta az arı var. Şimdi onlar da kestaneye çalışıyorlar daha az. Hayır ordunun şöyle bakın. Ordu'da çok arı olması değil. Ordu arıcı sayısı fazla. Yani Türkiye'nin en yoğun olarak arıcılık yapan, insan olarak arıcılık yapan kitlesi Ordu'yla Muğla'da. Muğla'da da çok fazla. Muğla daha çok arıcı alıyor. Ordu fazla arıcı almıyor bakın yani. Ordu ya. Ordu'ya bala giden yok. Ordudaki arıcılar Türkiye'nin her yerine gidiyorlar. Tamam. <gülüyor> Ama Muğla arıcı çok alıyor. Yani Muğla Çambalı'ndan dolayı Türkiye'nin her yerinde arıcı Muğla tarafına gidiyor. Ya arada öyle bir fark var. Bölgesel olarak arının çok bulunduğu yerlerden biri Muğla'dır. O zaman. Ama arıcı bakımından çok. Or, bir de şey. Arıcı ikametgahı neredeyse oraya oluyor. Ordulular çok olduğu için ordu birliğe destek için çoğu zaten orduya üye. O bakımdan hani çok arıcı da orada var. Gezgin arıcılığın en yoğun yapıldığı yerlerden biri. Muğlalılar sabit kalıyorlar ya onlar gezgin arıcılığı yapıyorlar ama hani sabit olarak çok arıya sahip olan ama gezgin arıcı olarak en çok arıya sahip olan ordu. O zaman buna kişi değil de e, üretim kapasitesi yönünden bakmak daha mantıklı. Eğer orada 100 ton üretiliyor, orada 80 ton, 50 ton üretiliyor. Yeri olarak mak, mı? Ama olarak üretilen yer olarak farklı tabii. Muğla daha Gerçekten birinci sırada kalıyor. Ama şimdi orduların da hakkını yemeyin. Türkiye'nin her yerine gitmişler. Yani yani şimdi e, mi? Takılırlar öyle kendi aralarında da. Onun için söylüyorum. Her çamda mesela bazı kerastanelik çamlar var. Sarı çamdır, uzun, uzun uzun uzun Bazı çamlar yamış uzun, siyah çamları var. Hepsi aynı polen balı verebiliyor mu? Yok şimdi çamdaki bal verimini sağlayan şey çamın üstünde Ege tarafına gittiyseniz çamın üstünde beyaz beyaz e, Pamuk, pamukçuk falan derler onlar galiba. yanlış söylüyorum. Beyaz beyaz koşnil dediğimiz bir böcek var. Bu çam pamuklu koşnili diye bir böcek. Bu böcek Nisan ayında ağaca doğru yürümeye başlıyor, ağaca yayılıyor ve ...bunun üstünde esasında zararlı diye önceden sınıflandırılıyordu. Yavaş yavaş Orman Bakanlığı bunun zararlı statüsünden çıkarttı. İlaçlama falan yaptıkları da olmuş yani bunu da. Çünkü yapılan bazı araştırmalar var örnekler. Dergide falan yayınlandığı için ben de biliyorum. Bunun ağacın sadece gelişimini sekteletti yani aracı kurutmak... ...tamamen ortadan kaldırmak gibi bir etkisinin olmadı. sadece gelişimini gerilettiğine dair tespitler var. Şimdi orman buradaki ağaç yetiştiriciliğine baktığı zaman odunsal değeri olarak bakıyor. Şimdi gerilediği zaman diyor ki ya yeterli odunu yeterli zamanda elde edemiyorum. Ondan dolayı ortadan kaldı. Daha sonra insanlar hani bunun ülke ekonomisine ciddi bir kaynak sağladığını ön plana koyunca bunun ilaçlanması yerine hani korunmasının daha önemli olduğunu ön plana çıkartmışlar. Bu böcek yayılıyor. Bu böcek Sürekli olarak esasında ağacın öz suyunu emiyor. İçerisindeki poleni şey proteini filtre ediyor. Karbonhidratı atıyor. Yani bunu dışkılama olarak düşünmeyin. Bu filtre etme esasında bence benim görüşüm. Çünkü bunun içerisinde o kadar karbonhidratı o küçücük böceğin kullanma şansı zaten yok. Yani bir süzüyor bunu içerisindeki şeyi alıyor. Proteini alıyor kullanıyor. Buna bazı bölgelerde karınca koyunu falan da diyorlar yani. Karıncalar tarafından hani yayılması, şey yapması da yapılıyor. Bu filitelikçe bu karbonizat da ağacın yaprak ve gövde kısımlarında kuruyor sıcak havalarda. Şimdi arı çiçek bulduğu sürece buna vurmuyor. Çiçek bulamadığı, hava kuru olduğu zaman da vuramıyor. Çünkü kuru tane şekeri nasıl taşıyacak? Fakat sonbahar gelip Hava çiğ yapmaya başladıkça, nemlenmeye başladıkça hava, bu ağaç ve yaprakların üstündeki bu şeker katmanı şerbetleniyor. Şerbetlenince arı tarafından çalışılmaya başlıyor bu. Arı bunu taşıdığı için kovanda yoğun bir bal depolaması oluyor. Fakat bunun dışında polen kaynağı olmadığı için arı yavru yapamıyor. Yani siz çama 8 çerçeve arı götürüyorsunuz fakat çamdan 3 çerçeve da çıkıyorsunuz. Böyle çevrenizde püren, başka bir bitki, ılgın, işte keçi boynuzu, yani polen kaynağı olabilecek başka bir bitki yoksa balı depolattırıyorsunuz ama yavru olmuyor. Yavru olmadığı için arı geriliyor, geriliyor. 2-3 çerçeve arıyla yakışa giriyorsunuz ya söndürüyorsunuz ya da başka bir bölgeye taşıyorsunuz. Çam balının olması için sonbaharda nem oranının muhakkak yükselmesi lazım. Yani havanın nem yapıp ağaçların üstüne yapışıp burayı eritmesiyle bu şekeri eritip arılar tarafından taşınabilir forma getirmesi lazım. Yok. Sarı çam, Halep çamı, kara çam, kızıl çam. Bunlar veriyor. Efendim? Pardon, karaçam değil, fıstıkçamı. Halep çamı. Sar, yani dört ter, dört çeşidi veriyor da şimdi karıştırmış olabilirim. hadi? 15 sene önceki şey servide okuduğum mazhar Kanduz'a geçiyor. servide? Arkadaşlar bakın Eskişehir'de sedir var bizim arkadaşların gittiği bir bölgede. Dört senede bir bal salgılıyor ki e, biz burada kestane balı alamadık o sene. Onlar kır çiçeği balı için oraya gittiler. Arkadaşlar dedi, arı kır çiçeğine falan vurmadı. Haziran ayında. Önce dedi köyün altına doğru vurdu. O bitti köyün üstüne doğru vurdu, bir bal aldılar simsiyah ve Kovanbaşı iyi bir verim aldılar. Getirdik burada yani kestane balı da yokken epey bir satıldı o. Yani, tadı da güzel, aroması da güzel, kır ile de karışık, çok harika bir bal oldu. Daha sonra biri geldi dedi ya dedi siz ne yapıyorsunuz dedi bu dedi yurt dışında, eczanelerde satılıyor dedi bu dehşet bir baldır falan dedi. Ya ne diyorsun ne olsun dedik millet faydalanıyor işte ne güzel. Orası vardı elimizde yani. 4 senede bir işte bir yapıyor. Muazzam yapıyor. Ben Ankara'da kazana gittiğim işte bir şey diyeyim. ya anar almak için bir şey için babam yola dedi. O zaman gezerken bir baktım hani dikkatimi çekti. Ya arı çama doğru gidiyor. Bir baktım orada da vuruyor. Yani fakat onların üstündeki böcek çampamuklu koşnili değil. Gene bir yaprak biti türü ama farklı daha siyahumsu bir bit ee, yabancıların da kayınca koyunu dedikleri o ee, o bazı sene yapıyor bazı sene faydalanamıyorsunuz yani seneden seneye fark ediyor ama Ege'deki yani bir sene yapmasa bile bir dahaki sene yapıyor ve biz çambalı olarak dünyanın en büyük çambalı üreticisi yüzde 95'ini biz üretiyoruz çünkü çam pamuklu koşnide sağlıyor onu. En yoğun miktarda bizde, az miktarda Yunanistan tarafında var. Hatta onunla ilgili yine bir şey söyleyeyim. Bizde bir Dilek Yarımadası var. Bir 2000-2005 yılında falan çok ön plana çıkarttılar onu. Dilek Yarımadası diye bir yarımada var. Burası koruma altında. Arı sokmuyorlar. Arıcılar giremiyor bu yarımada'ya. Arıcılar da girmek istiyor. Sürekli olarak yazışmalar oluyor. Şunu söylediler bizim bu adaya arı sokamıyoruz ama muazzam bir çam balı üretiyor. Karşıda bir Yunan adası var. Birisi diyor ki karşıya bir baktım diyor ya dedim bu kadar mezarlık mı varmış burada dedim diyor. Ondan sonra dürbünle bir baktım ki diyor adamlar sıra sıra kovaları dizmişler bizim taraftan çam balı alıyorlar. <gülüyor> yani biz kendi tarafımızdan balı alamıyoruz adamlar karşı taraftan balı alıyorlar. ya. Yani. Karşı adadan alıyor adam balı. Yani şimdi burada arkadaşlar bal oluyor. Ama yılın her dönemi olmuyor zaten. Yani. Türkiye'de o kadar çok bal var ki belki o kadar çok gidemediğimiz vadi, o kadar çok yayla var ki bizim. Yani bu oluyor. Yağmur yağıyor, akıyor, gidiyor. Yani bundan faydalanırsanız bu ülke ekonomisine giriyor. Bu hepimizin cebine giriyor. Önemli olan buradan faydalanabilmek. Faydalanamadığınız zaman yani diyorum yani ya dedik ya yani çok aracı oldu balı kime satacağız? Böyle bir şey yok. Balı alacak her zaman birileri var. Sizin balınızın hep bir ayrıcalığı var. Bir kere siz satıyorsunuz. Sizin için bir ayrıcalığı var. Artı bal kaliteli olduktan sonra envai çeşit müşteri var yani. Birisi Daha önce söyledim birisi geldi bir kavanoz bal varken mesela işte bir fiyat verdik. Fiyatı beğenmedi. Çok ucuz buldu. Aklından şöyle geçti gayet normal olarak. Lan, bu fiyata bal mı olur dedi şimdi. Şimdi onun 3 katı bir fiyat veren bir aracıdan aldı o adam bal yedi yani. Çok basit yani. Siz üçte biri oranında bir fiyat verdiniz. Onun kafasına dedik ya bu fiyata bal mı olur dedi. 3 katı fiyat veren bir aracı da aldı. Aracımız diyor ki bizim öyle. bir, Ben de 150 liradan aşağıya bal satmam. Satıyor ki demek ki diyor. Onun da müşterisi ona göre. Yani her kişinin, kadar bizim bal ya herkesin bir pazar pazar şeyi var. Ona göre bir müşteri var. Geçen sefer dedim yani. Ya bir arkadaşım da diyor ki yani ben bal diyor. 30 liradan fazla para veremem diyor. Erdiğim zaman diyor. Ben diyor maaşı diyor. Bala yatırmam gerekiyor diyor yani. Evde biz çünkü çok hızlı tüketiyoruz diyor yani. Şimdi burada da ona göre müşterisi var yani. Her şeyin bir e, bence müşterisi var. Orada sizin Önemli olan kafanızda kendinize göre en iyi üretimi yapabilmiş olmanız. Bal döneminde yoğun bal akımı geliyorsa, yavru alana sıkıştırıldıysa tamam çok daha güzel bal alacaksın demektir. Niye? Çok yavru yapılmadığı için tüketim çok olmayacak. Tüketim çok olmayacak ama tüketim çok olmayacaksa kadro da çok olmayacak. Kadro da sonraki azalacak. Bu senin o bölgenin sadece balıyla uğraşıyorsan tamam. Ama sen o bölgenin balından sonra bir yerden daha faydalanmak istiyorsan oraya yere götürdüğün zaman senin kadron azalmış olacak. Bileceksin onu. Tahmin etmen gerekiyor. Bunu sen kendi arının başında tahmin etmen gerekiyor. Bal gelirken ona göre Bal geliyor. Bal gelirken çok yavru var. Çok yavru varsa çok tüketim olacak. Getirdiği balın büyük bir kısmında tüketecek arı. Bal dönemin kısaysa sen az bal alacaksın. Çünkü kadron fazla olacaksın. Şimdi burada bölgenizin bal akım miktarı önemli olan bir birden mi bal geliyor yoksa parça parça gelip uzun süreli mi bal akımı var? Mesela biz kır çiçeği ballarında bunu bekliyoruz. Bal gelecek parça parça iklim koşulları da müsait gittiği sürece bal, iki ay boyunca bal gelecek. Ama birden oluk oluk bal gelmeyecek. Bu bizim aramızın aç kalmasını engelleyecek evet. Kadro yapmasını sağlayacak. Bundan sonra kadroyu tamamlayıp arı getirdiğini stoklayıp nüfusu kısması lazım. Siz habire bile kuluşkayı açıyorsanız işte burada bal bitene kadar yavru yaptıracaksınız. Kalabalık bir nüfus olacak. Sizin elinizdeki hem arıyı yönlendirmeniz hem de arının gelişim şekli ona göre olması lazım. Misal vereyim. Hep konuşuruz biz kendimiz, Muğra arısı bal yapmıyor deriz. Bal yapmıyor burası. Niye? Sıcak iklim arası. Yoğun bal e, yavru yapıyor, yoğun miktarda yavru yapıyor, hızlı gelişiyor ve o gelişim sürekli olarak devam ediyor. Ana arının yumurtlama miktarı da fazla olduğu için, sıcak iklim arasının yumurtlama miktarı daha fazla narda fazla olduğu için de habire beslenecek bir yavru, habire tüketim var içeride. Bizim bölgemizde alamıyoruz bal doldurduğunu. Çünkü çok kalabalık aldı. Şimdi bu bal yapmaz olarak düşün diyor. Bazı kişiler de şöyle yorumluyor. Arı kendini çam balına hazırlıyor. Çam, balını, çam balına hazırlamıyor arı kendini. Çam balında zaten yavru yapma şansı kalmıyor. Mecbur çam balını stokluyor. O bölgede o arının yoğunlukla kalmasının sebebi ne? Bir çok nüfus yaptığı için nüfus kırılsa dahi peşinden nüfus geliyor. Sıcak iklim koşullarında hem kendini savunabiliyor... Hem de hayatta kalabiliyor. Çünkü yaz sezonu uzun. Uzun sezonda nüfus sürekli olarak artarak gidiyor. Daha sonraki çam başladığı zaman arı balı taşıyor, depoluyor ama polen olmadığı için de yavruyu yapamıyor. Gıdayı depoluyor, depoluyor. Depolayarak gıdayı çekiliyor. Çam bittiği zaman etraftan gelen azıcık polenle tekrar yavrulamaya başlıyor. Bal sıkıntısı yok. İçeridekisini tüketiyor, tüketiyor, ısıtıyor. Çok soğuk da yok zaten. Ve tekrar bahar döneminde polen gelmeye başladığı zaman genç kadroyla tekrar sözünü çıkıyor. Şimdi bu şekilde hayatta kalabiliyor bu. Siz soğuk iklim arasını götürdüğünüz zaman balı taşıyor, depoluyor, yavruyu azaltıyor. İçeride bal var ama nüfus az. O nüfus tekrar bal yapıp tekrar çalıştığı zaman tekrar nüfus yapamıyor. Bu sefer içeride bal var arı yok. Yani bunu sağlayamıyorsunuz. O kendi doğal stürkülasyonunda onu yapmış ve hayatta kalmış. Şimdi siz bunu kendi ihtiyacını uygun koşullarda kullanabiliyorsan kullanıyorsun. Bizim bölgemize getirdiğiniz zaman yavru yavru yavru yavru ortada bal yok. Bal akımı geçiyor gene bal yok ortada. Çünkü polen bizde bol. Poleni buldukça yavru yapıyor. Poleni buldukça yavru yapıyor. Burada balı doldurması için getirdiği balı o kadar hızlı getirecek, gözlere dolduracak ki ana arı yumurta atamayacak. Temin hani söyledim ya sonbaharda bal stoğu yeterli değilse birden verip stoklattırıp ana arının kuluç kalanını daraltıp ondan sonraki neslin az olmasını sağlayarak ancak kontrol altında tutabiliyoruz. Bunu biz yani bal'a gittiğimiz zaman doğal olarak gördük işte. Arkadaşın arısı Muğla arısıydı mesela. Muğla'dan gelen bir arkadaşım. Arı, ağzına kadar kadro dolu. Burada hiçbir şey alamadı neredeyse. Komple arı dolu. Biz bal aldık bizim arılardan Yani biz beşer kilo, onlar kilo bal aldık ortalama. Ama bizim kadromuz azaldı. Onun kadro azalmadı. ay çiçeğine gittik. Bizim kadro azaldığı için Çalışan kadroda çalışıp kırıldı orada ama ardın nesil olmadığı için daraldı kovanlar. Onun kadro kalabalık ya. Birden ayçiçeğini alınca kovanlar ağzına kadar bal doldu katlar. 20 çerçeve bal çıkarttığımız arı var onun aradan. Kovan da yavru kalmadı yani. Sağım çadırının içerisinde anayı almışlar çerçeveler alırken. 2-3 tane ana birikti. Neden? Çünkü yavrulanı yok ya ana arı her yerde geziniyor. Çerçeveler şey 20 çerçevesini birden aldılar, getirdiler sağım çadırına. Yani bu bal getirme, bal yapmıyorsa bu arıya bakarlar mı? Yapıyor ama belli kriterleri yerine getirdiğiniz zaman yapıyor. Kıbrıs arısı merdivenle çıkıyorsunuz kocakabağ. Bal yapmıyor diyebilir miyiz? Bizim bölgemizde bal yaptıramıyoruz. Orada yapmıyorsa adamlar bakmaz zaten yani yapıyor demek ki ama teknikleri farklı. Daha önce de işte kanolaya biz götürüyoruz hep zayıf arılarla. Niye? Güçler ile gittiğimiz zaman oğul veriyor. Burada birbirine öğüt verirken arıcı diyor ki kanalaya güçler ile gitme. Oğuldan baş edemezsin. Yani perişan olursun diyor adam. Biz güçler ile gittiğimiz zaman yetişemiyoruz arı. Arı patır patır oğul veriyor. Ama bakıyorsunuz videoda seyrediyorsunuz. Alman gidiyor iki katta arıda üstüne iki katta bal doldurtuyor geliyor. Ya şimdi... Bu nasıl yapıyor? Ona göre teknik uyguluyor. İki kat kuluçkalık uyguluyor. Ana arı sıkışmıyor. Oğla dönmüyor arı. Çünkü rahat yumurta atacak alanı var içerisinde. Biz gidiyoruz hep bir tarafa çerçeve yetiştirmeye çalışıyoruz. Çerçeveyi orada takmaya çalışıyoruz. 200 tane arın var. Her gün bir çerçeve koysan 200 çerçeve yapar. Her gün 200 çerçeve takabilecek misin orada? Yetişmiyor yani. Adam buradan yedek götürdüğü çerçeveler bitiyor. Buradan sipariş vermeye başlıyor hazır çerçeve. Ki yani o da bal çok olacak diye daha kuluçkayı açamıyor bile yani. Benim kanaatim o. Çünkü yayılıyor arı doyduğu için. 3 çerçeve götürdüğün arı 5 çerçeve kuluçka kullanmaya başlıyor. 5 çerçeve kuluçka götürdüğün arı 8-9 çerçeve kuluçka kullanmaya başlıyor. E birden o arıya ikişer çerçeve ikişer çerçeve çerçeve koyman lazım yetişmiyor. Bu gibi kriterleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Irk için de öyle yani. Irk saplantınız olmasın. Senelerdir arıcıların içerisinde ırk saplantılarının içerisinde çok uğraştıklarını görüyorum. Ya yani Bir sene bir damızlık alıyor. Bir sürü bir dünya para veriyor. Ondan yetiştiriyor. Ya olmadı diyor. Başka sene başka uğraşıyor. Ondan yetiştiriyor. Öyle zaten ömür geçiyor yani. Ondan sonra bakıyorsun evdeki arılar çeşit çeşit olmuş. Evet hani bir sizin bir arı seçmeniz lazım yani memnun. Oldum. Deneyin yani farklı birçok ırk deneyin. Ama ben çok yüksek meblalarda damızlığa para verildiği zaman yani ondan yetiştirmeyecekseniz çok gerekli olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yani, yani yurt dışından bir yerlerden bile getirenler var yani getiriyor. Dünyanın parasını veriyor adam. Yetiştiriyor. Bir sene sonra pıt gidiyor arı. Bir sebebi. Yazık o kadar para gitti yani. Veya ondan bir melez alıyor. istediği özellikleri göstermiyor. Aldığı melez. Hiçbir anlamı kalmıyor. Burada elinizdeki arının gelişimini seçmeniz önemli olan. Seçerken arıyı da dedim ya arının güçlü olduktan sonra yoksa ırk olarak bir bağlantısı yok ki elinizdeki arının ırkını beğenmediniz, ana arıyı öldürdünüz, attınız, yeni ana arı koydunuz, değiştirdiniz ırkı işte. Ondan sonraki ırk o koyduğunuz ana arının ırkı olacak. Yani buna siz e, yeter ki karar verin. Bir de arıyı işte yönlendirmeye, doğru yönlendirmeye e, alıştığınız zaman çok yavru yapan bir arı mesela. 20 çerçeve yavru var arada. Bal dönemine gireceksiniz. Yani 20 çerçeve bıraksanız 20 çerçeve daha yavru yapacak. Bal yapmayacak. Farklı teknik işte. Bir çer, Şimdi çerçeve apisleri var. Ana arıyı sıkıştırıyorsunuz. 3 çerçevenin içerisine koyuyorsunuz. Tamam bitti. Ana arı çıkamıyor o 3 çerçevenin dışarısına. Böylece ne yapıyor? Yavru atabilirse 3 çerçeve yavru atıyor. 4. yatamıyor. Otomatikman arı getirdiği balı Çıkan yavru gözlerine koyuyor. Getirdiğini çıkan yavru gözlerine dolduruyor. Getirebildiği kadar balın hepsini depolattırmış oluyorsunuz. Yani sıkıştırmanın farklı bir tekniği. Yani bu illa kendi halinde yapması gerekmiyor yani. Farklı birçok teknik uygulanabiliyor. Burada sizin karar vermeniz önemli olan Bizim bölgesel ırklarımız evet çok değerliydi. Yani ben de bizim bölgesel ırklarımızın kontrol altında tutulması taraftarıyım. Ama bölgesel ırk diye bir şeyimiz kaldı mı ondan da çok şüpheliyim. Yani gezginci arıcılığın olmadığı yer yok zaten ya. Yani. Olmasa bile bir oğulun gidebileceği gidemeyeceği mesafe sınırı yok. Yani. Bir ara oğul verdi, gitti buradan Bursa yolunda Orhan Gazi tarafına doğru bir yere kondu. Bir dahaki sene bir yol daha verdi, bir ileri daha doğru. Bursa'ya doğru gider bu yani. Dört sene sonra Bursa'da. ırk girişi oldu mu? Oldu. Bölgesel bir ırktan bahsettiğiniz zaman izole bir bölge oluşturmanız lazım. O izole bölge içerisinde bir ırkı seçmeniz lazım. Onun üzerinde istenilen özellikler doğrultusunda seçim yaparak yetiştirmeniz lazım. Kimin istediği özellikler? Müşteri potansiyelinizin istediği özellikler doğrultusunda. Ya arıcının sizden belirli özellikler olarak isteklerinin olması lazım. Çok bal mı yapsın istiyor? Çok yavru mu yapsın istiyor? Yılın her döneminde yavrulasın mı istiyor? Çok polen taşısın mı istiyor? Hastalıklara karşı dirençli olsun mu istiyor? Burada belirli kriterlerde müşterinin sizden talebi olması lazım. O talep doğrultusunda sizin de seçim yapıp ona göre yetiştirmeniz lazım. Ona göre satış yapacaksınız. Herkesin farklı bir talebi var. Böylece sizin farklı bölgelerde farklı farklı seçimler yapmanız gerekiyor. İşte Hatay Arası vardı eskiden. Muğla Arası var orada bir seleksiyon yapılmaya başladı. İşte Kafkas Arası türü Maçel orada bir seleksiyon izole bölge yapılmaya başlandı. Orta Anadolu arı ırkları vardı. Orta Karadeniz arı ırkları vardı. Bunlar hep dağıldı zaten. Ama bu yani bir 20 yıl önce belki izole bölgeler oluşturulup bunlar kontrol altında tutulup bunları ya devlet kontrolünde özel işletmeler ama devlet kontrolünde yani devlet sınırlandırmasıyla destekleyerek yapılsaydı yapılırdı. Şimdiden sonra benim kanaatim en çok seleksiyon yapılması Seçim yapılması daha ön planda. Yani arıcının istekleri doğrultusunda yetiştiriciliğini yapabileceği, onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek e, ırkların seçilmesi önemli bence. Bu şeyden sonra, bu durumdan sonra yani. Yerli ırkları koruyalım dediğiniz zaman izole edip belli bir bölgede Trakya bölgesinde var bir seleksiyon seçim o oranın yaptığı. Ya yani bunların yapılmasında evet çok büyük faydalar var. Ama yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Bence yeterli değil. Yeterli olmamasının sebebi işte hep övündüğümüz gibi biz dünyanın ikinci büyük arı topluluğuna sahip ülkeysek bu yeterli değil. Bunun daha iyi yerlerde olması, daha bilimsel çalışmalara tabi tutulması, daha kontrol edilebilir olması. Ee, ve arıcılar tarafından da daha çok beğeni görür halde olması lazım. Yani aldığı zaman arıcı oradaki farklılığı bariz olarak görebilmeli. Belki hani 100 lira, 150 lira, 200 lira bile bir anarya para verip kullanabilmeli ama o 200 liralık farkı kendi kovanlarının içerisinde fark edebilir şekilde görebilmeli. Her birinde. 10 tane alıp bir tanesinde değil. Ya yani piyasa koşullarında görüyorsunuz adam 10 tane almış. 10 tane aldım ama diyor 5'i hayatta durdu diyor. Diğerleri öldü. Ondan da bir tanesi diyor 40 kilo bal yaptı diyor. Yani denk gelmiş bu şimdi. Her 10 tane de bir tane olduktan sonra çok bir anlamı yok ki. Çünkü bu neyi göster şeyi gösteriyor? Ee, kontrollü düzenli bir üretim olmadığını gösteriyor zaten. Denk gelmiş. Sizin arılıkta da ürettiğiniz her 10 taneden bir tanesi çok yüksek verimli olabilir. Yani o şans işini olmuş artık. Ama ülkesel bazda makro düzeyde düşünüldüğü zaman bence daha şey olması lazım. Kontrollü ve daha böyle artık işe eğilinmiş, daha dikkatli şekilde yapılıyor olması lazım. Daha önce kooperatifler belki üstüne düşük yaparsa onlarda herkes bireysel çalışıyor. Kooperatif dediğimiz birlikler mi? Birlikler yani birliklerin... Ya birlikler bazında yapılması... Birlikler bakan mı ya birlikler bakımından yapılması olabilir. Bazılarının zaten birlikler koordine ediyor. Birkaç tanesini. Ya birlikler üzerlerine diyor güçlü olan birlikler hem ekonomik olarak hem kadrosal olarak desteklemeye çalışıyorlar. Yapıyorlar zaten. Duyuyoruz biz. O bakımdan evet olabilir ama birliklerin gerçekten çok büyük sorunları da var kendi içerisinde. Yani o, o sorunların içerisinde arada karışır gider bence. Çünkü bu ülkesel bir şey yani. Bölgesel ırklar diye bir şey varsa ve bölgesel ırkların korunmasını göz önüne alıyorsanız bu işte tigem işletmeleri gibi göz önüne alarak, büyük işletmeler olarak kontrol altında tutmanız gereken bir şeydir. Yani şeydir, e, ticari kaygılar ve işte gelir kaygıları olmadan yapılması gereken bir şey bu. Evet. Şimdi bölme ile ilgili kafanızda takılan bir şey var mı arkadaşlar? Ee, o birincisi. ikincisi diğer bir bölmeyi söyleyeceğim. Bölme ile ilgili sorusu olan var mı? Yok. Şimdi kovanı geliştirdiniz, katı koydunuz, katta da geliştirdiniz. Bazen bunu ben uygularım. Bazen daha farklı şeylerini de söyleyeceğim o da yapılabilir. Sadece teknik olarak söylüyorum size aklınızda bulunsun diye. Şimdi bal akım dönemine hazırlandık. Bala gireceğimiz zaman mesela veya daha öncesi dönemde kovanın içerisindeki kadronun yeterli olduğuna kanaat vardığınızda belki 18 çerçeve 19 çerçeve oldu ama 3. kat koymak istemiyorsunuz. Bala'da bir haftanız var. Ben burada bazen 4-5 çerçevelik bir bölme alıp yeni bir koloni oluştururum. Böylece bu kovana sadece çerçeve takviyesi yani bunun oğul vermeye dönmesini bir nebze engellemiş olup bundan hem bir arı daha elde edip bunun tarlacılarının gene bu kovana dönmesini sağlayarak ya yani balı taşıyacak olanlar tarlacılar. Tarlacıların bu kovana dönmesini sağlayarak kovan içi tüketecek grubu da bölme arı olarak elde edelim. Hem bir arı elde etmiş oluyorum. Hem de bu kovanda daha fazla tarlacının konuşlanmasını sağlıyorum. Bu tarlacıyla kovan içi çalışanın bir oranı var ya. Tarlacı ne kadar fazlaysa o kadar çok bal getirilip depolanacak. Kovan içi tüketecek miktarı da bu tarafa almaya çalışıyorum. Yani buraya kapalı yavrulu çerçeve alıyorum bir tane ama iki tane de açık yavrulu çerçeve alıyorum. Böylece ne oluyor? Bu arıyı zaten besleyeceğim. Besleme yaptığım zaman buna bu yavruları besleyecek gıdayı zaten veriyorum. Buradakiler de tarlacı çok olduğu için kendi gıdalarını zaten taşıyacaklar merada. Anariyi de kendi yapacak. Buna anariyi hazır koyuyorum. Yumurtalı çerçeve olsa da gene anariyi hazır koyuyorum çünkü devam etmesini istiyorum o üretim. Yok yanına koymuyorum başka bir tezgah. ya yani buradan alıyorum bir tezgah. Yani bir kovanın hemen yanına bölmesini koymam. En azından araya boş da olsa bir kovan koyar, öbür tarafına koyarım. Ya ayır edici özellik olması için. Yine farklı şeyler vardır. Ee, bu koloni destek metodu olarak geçer. Hem internetten görebilirsiniz. Hem arıcılıkla ilgili kitaplarda. Burada iki gruptan bir gruba tüketici arılar taşınır. Bundan da diğerine Kapalı yavrular taşınır. Yani açık yavrular bir kovana, kapalı yavrular bir kovana alınır. Böylece bu kapalı yavrular çıkıp 20 gün geçtikten sonra tarlacı olacaklar. Yani bu işten baldan yaklaşık 40 gün öncesinde yapılmaya başlanır. Ki tarlacı olup bal döneminde bol kadro olsun diye. İki kovanın bir tanesi bala sokulur. Diğeri sürekli olarak beslenerek kadro yapması sağlanır. Bala girecek bir kovandır. Bu da koleni destek metodudur. Detaylarını gene internetten elde edebilirsiniz. Sadece bahsettim. Diğer bir gene koleni destek metoduna bağlı olarak kovanın tarlacıları yoğun bal taşıyacağı için, mesela elinizde iki tane kovanız veya üç tane kovanınız var ama bunların hepsi bala girdiği zaman çoğunlukla tüketim yapacaklar. Yani hepsinde tarlacı olacak ama getirdiklerinin ancak kendilerine yetecek. Bunun bir tanesi kaldırılıp tarlacısı yanındakine kaydırılır. Buna gelir. Böylece bunun tarlacı kadrosu arttırılır. Bal geliyorken bu yapılmaya çalışılır. Daha sonra diğeri kaldırılır. Gene onun tarlacısı da buna kaydırılır. Bal geliyorken hiçbir sorun yaşamazsınız. Böylece bunun tarlacı kadrosu bol olduğu için bol miktarda bal gelir. Ekstra bir beslemeye tabi kalmasına gerek kalmaz. Ve yoğun miktarda bal depolatmış olursunuz. Bunun gibi yöntemler basit. Sadece hani size fikir olsun diye söylüyorum. Fikir olsun diye aklınızın kenarında bulunması gereken yöntemler. Ee, bir de temin bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar böldüğünüz zaman arıyı getirdiniz başka bir tezgaha koydunuz. Ve buradaki tarlacılar da uçtu buraya geldi değil mi? Bu kovanda tarlacılar yok Evet. Tarlacılar olmadığı için şuna dikkat ederiz. Çok sıcak dönemdeysek, yani hava sıcaklıkları yüksekse, bu kovandaki arıların sıcaktan zarar görmemesi için bu kovana birkaç gün su veririz. Şerbetliğine su doldururuz. Su veririz ki su taşıyacak kadrosu da yoktur. Ama 2-3 gün sonra bunlar yavaş yavaş tarlacı oluşturmaya başlarlar. Ondan sonra yavaş yavaş ihtiyaçlarını karşılamaya başlarlar. Ama bu bir hafta içerisinde bunu kontrol ederseniz mümkünse çok sıcak yere de koymazsanız çok daha iyi olur. Çünkü bununla karşılaşırız Bazen bölerler koyarlar ya böldüm arıyı koydum ama tutmadı o kovanı terk etti der yani. Güneşin altına koyduysanız o kovanda durma ihtimali çok zor. Yavruyu kolay kolay terk etmez arı ama sıcaktan artık yavrular da zarar görüyorsa onu o kovanda bağlayacak bir kadro kalmamıştır, terk eder. Evet, terki de söyleyelim bu arada. Arkadaşlar, göç diye geçer. O, kovandaki tarlacı kadronun çıkıp bir yere konup yeni bir koloni oluşturması. Göç, kovandaki bütün kadronun çıkıp terk etmesi. Yani bu Hepsi birden gidiyor. Şimdi bu değişik sebeplerden olabilir ama ana sebep şudur. Arılar o kovanda hayatlarının daha devam bile, yani ettirilemeyeceğine kanaat getirmişler. Yani o kovanda çok hastalık var. O kovan onların e, kışlaması için yeterli kriterlere sahip değil. Nüfus çok azaldı gene göçe olabilir. Artık bitiyor. Göç olabilir. arı yok, yeni anaar yapılamıyor. Artık arı yapılma şansı da kalmadı gene göç eder. Buradaki kriterlerde ya işte göç etti. Arı kovandan gitmiş ama bal da var içeride. Ya arı balla sadece hayatta durmayacak ki. Nesil de lazım. Nesil yok. Bal var içeride ama hayata devam ettirecek nesil yok. Anaar yok. Bırakmış gitmiş. Çok bariz gördüğümüz bir şey örnek vereyim. Y 110 tane arı bir aracımızın. 110 tane kovan. 110 tane kovanın hiçbirinde arı kalmamış. Kovanların hepsinde 5'er 6'er çerçeve var. Çerçevelerin hepsi şişik. Hepsi ağzına kadar tıka basa bal dolu. Ama arı yok ortalıkta. Gittik gezdik. Arkadaşlar hep beraber. işte böyle havalar soğuduydu artık. Soğuduktan sonra böyle arada bir güzel hava oldu. Dedi böyle 110 tane kovan sönmüş. Gittik hayretle açıyoruz yani. Kovanı açıyoruz. Arı yok. Bal dolu yani. Sırlanmamış ballar var. Ballar var. Böyle tıka basa ya. Hasat edilen çerçeve gibi ballar yani. Gezdik gezdik gezdik. Herkes bir şey söylüyor. Biri işte var havadan Gitmiş diyor. Yavru çürüklüğü diyecekler var. Yavru yok ki ortada. Ondan sonra Arkadaşlar dedi ki bir tane polenli çerçeve var mı? Hiç polen gördünüz mü çerçeve? Hiç polen yok. Arı çok güzel bir makilik arazide. Harika bir koca yemiş gelebilecek bir alan var. Fakat peteklerde hiç polen yok. Hiçbir ölen arının çerçevesine yavru çerçevesi yok. Arı resmen hani çama çalışmış dedim ya temin. Çama çalıştığı gibi. Arıyı çok güzel sıkıştırmış arıcı abi. Arıları çok güzel altı çerçevede sıkıştırmış. Zaten iyi sıkıştırmamış olsa altı çerçeve bırakılan arıda altı çerçeve full bal dolu olmaz. Kadro çok güzelmiş. Çok güzel sıkıştırmış bakın. Arı çok güzel bal taşımış. Harika dolu. Hiç polen gelmemiş. O sene gerçekten Sonbaharda ciddi bir polen sıkıntısı vardı Bir önceki sene dediğim gibi ve ben o zaman Pol yani polen takviyesinin muhakkak yapılması gerektiğini o zaman kanaat getirdim yani olmayan sene Çünkü bu da gene 4-5 senede bir karşımıza çıkıyor sonbaharda hiç polen gelmiyor azıcık gelse acık yavru yapılacak yani Arılar doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş. Her taraf bal dolu bakmış. Yani nesil yok. Biten zaten bitmiş. Bitmeyen de bırakmış, terk etmiş, gitmiş arkadaşlar. Yani benim o kovanlardaki kanaatim hiç polen gelmemesi. Arının nesil yapamamasına sebep olan şey. Aynı şeyi e, çamda da görürsünüz. Yani küçülür, küçülür, küçülür biter. Bazı kovanlara hasata girip. Gene onda da göstereceğim. Hasata girdik, alıyorsunuz çerçeve, bütün çerçeveleri alıyorsunuz. Orada da sağıyorsunuz balı, sağdığınızda bir çerçevede balın arkasında polen çıkarsa polenli çerçeveleri bir tarafa yiyiyorsunuz, polen çıkmayan çerçeveleri bir tarafa yiyiyorsunuz. O polen çerçeveleri topluyorsunuz, bir araya gidiyorsunuz mesela. Sekiz çerçevesinin hepsini alıyorsunuz, üç çerçeve polenli çerçeveyi bırakıyorsunuz. Sırf polenli çerçeveyi ki o poleni yiyip, yavru yapabilsinler diye. Yavru yaptırırsanız bir sonraki nesli sağlıyorsunuz ancak orada da ona dikkat etmeniz gerekiyor. 110 acıdım yani. <gülüyor> 110 evet yani ben ben yani. de çok olmamadım. o orada tek yapabiliyor arıcanın bütün ballı çerçeveleri topladı kovanlara. Üstünü örttü. Baharda gitti işte galiba 30 tane falan arı aldı. 30-40 tane. Arıları besleyecek hazır ballar zaten var. Onlara ballı çerçeve <gülüyor> takviye yapa yapa yapa yapa tekrar arıların çoğalttı. Tabii orada işte takip önemli olan. Mesela arıyı işte sonbaharda takip etseniz evet bal getiriyor ama benim arımda yavru yok. Yavru neden yok? Ana arı var. Evet yavru yok. Burada işte bal da var. Diğer gıdaları polen. Polen yok. Polen de varsa su mu yok? Bunu kontrol edip, bu gelen gıdayı kontrol edip orada bir polen takviyesi yapması, belki her araya birer çerçeve polen takviyesi yapması yeterli olacaktı belki. Orada işte o kararı alabilmesi önemli olan arıcının. Arkadaşlar hemen yoklamayı alıyorum. Var mı sorusu olan? Polen protein yani komple protein kaynağı. Arkadaşlar defteri göremiyor mu? Temin kovanı anlatırken oraya koydum değil mi? <gülüyor> Balda polen varsa da yüzde bir civarında falan var. Yani o protein kaynağı olarak ihtiyaç görmüyor. Karbonhidrat olarak şeker olarak yoğun ama polen yani yüzde yüz protein kaynağı neredeyse yani içinde yine karbonhidrat türevleri nişasta falan var bazı çeşitlerine göre değişiyor ama çok yoğun bir protein kaynağı polen.